Son videomuzda, bu üç farklı ödeme seçeneğinin bugünkü değerlerinin ne olduğunu bulmuştuk. Risksiz getiri oranımız %5 ve bu ödemelerin yapılması da garantili. Diyelim ki devlet borcu bunlar, devlet ödeyecek. Bize bu ödeme seçeneklerinden hangisini tercih edeceğinizi soruyorlar. Eğer devlete borç vermiş olsaydınız, devlet size hangi faizi verecekse, biz de burada aynı oranı kullanıyor olacağız. Devlete borç verseydik derken kastettiğimiz oran devlet tahvili veya hazine bonusunun borçlanma oranları. İlk senaryomuzda hazine oranlarının yüzde 5 olduğunu varsaymıştık. Bugünkü değer konulu ilk videomuzu izlediyseniz ileriye dönük bileşik faiz hesaplamayla geriye dönük iskonto etmenin aynı olduğunu hatırlayacaksınız. Eğer 100 liranın bir yıl sonra ne kadar olacağını bulmak istiyorsak bununla 1 artı faizi çarpıyoruz, değil mi? Faiz oranı %5 olduğuna göre, anapara çarpı 1,05. Eğer bir yıl sonraki tutar 110 lira ise, bir yıl geriye çekmek istiyorsak, bu kez de ne yapacağız? 1,05'e bölüyoruz. Yani aslında aynı hesaplama. İleriye götürüyorsunuz ve geriye getiriyorsunuz. İleriye giderken çarpma, geriye gelirken de bölme. Şimdilik %5'in vade ne olursa olsun hep aynı olacağını varsayacağız. Eğer ki risksiz getiri oranının yüzde 5 olduğunu varsayarsak, bugünkü 100 liranın şimdiki değeri yine 100 liradır. Zira ikisi de şimdi, bugün. Eğer 2 yıl sonraki 110 liranın bugünkü değerinden bahsediyorsak, 110 bölü 1.05'in karesi yapacağız. Değil mi? Bir kere 1.05'e böleceğiz ve sonra bir kez daha 1.05'e böleceğiz. Sonuç ne olacak? 99.77 lira. Ve üçüncü seçenek. Buna nasıl ulaşmıştık? Bunu farklı bir renkle yazalım. Bugünkü 20 liranın şimdiki değeri artı bir yıl sonraki 50 liranın bugünkü değeri. Yani bölü 1.05. Bugünkü değeri indirgemek için artı 35 lira bölü 1.05'in karesi. Sonuç 99.36 lira. Eğer bu ödemelerin risk taşımadığını, yani risksiz olduğunu düşünüyorsanız ve iskonto oranınız %5 ise, sizin için bunun bugünkü değeri 99.36 liradır. Şimdi bu yaptığımız hesaplamalara göre, seçenekleri en iyisinden başlayarak sıralıyor olsaydık, sıralamamız birinci, ikinci ve üçüncü seçenek olacaktı. Peki eğer iskonto oranımız %5 olmasaydı durumumuz ne olurdu? Ben hesaplamaya başlamadan önce isterseniz bu konuda biraz düşünün. Eğer iskonto oranımız %5 değil de %2 olsaydı ne olurdu? Eğer risksiz getiri oranını veya iskonto oranını %2 olarak alsaydım bunların bugünkü değeri ne olurdu? Bunu formülle yazmak isteseydiniz Şimdi daha parlak bir renkle yazalım. 100 bölü 1.02'nin 0. kuvveti diyecektik değil mi? 0. kuvvet çünkü bugün alıyorsunuz. Bu 1.02 bölü 1 eder. O da eşittir 100 lira. Bugünkü değeri 100 lira. Peki 2 yıl sonra 110 liranın bugünkü değeri ne kadar olacak? Faiz oranlarının düştüğü bu durumda, zira faiz oranları yüzde 5'ten yüzde 2'ye düştü. Şimdi daha küçük bir rakamla bölüyor olacağım. 1.02'nin karesi, 1.05'in karesinden daha küçük bir sayı. Yani bu ödemenin bugünkü değeri yükseliyor olacak. İlginç. Bu konuyu bence aklınızda tutun, zira ileride tahvilerden bahsetmeye başladığımızda da önemli olacak. Faiz oranları düştüğünde, gelecekteki bu ödemenin bugünkü değeri yükselir. Matematiksel sonuç bu. Çünkü daha küçük bir rakamla iskonto ediyorsunuz. Bunu hesaplayalım. 110 liraya alıyorum ve bunu 1.02'nin karesine böleceğim değil mi? İki kere iskonto ediliyor. Sonuç 105.72. Buna nasıl ulaştım? Bu eşittir, aslında önce bunu yazmalıydım ama neyse. Eşittir 110 bölü 1.02'nin karesi. Sezgilerimiz doğru çıktı. Faiz oranlarının %5'den %2'ye düşmesi 2 yıl sonraki bu ödemenin bugünkü değerini bu şekilde etkiledi. Burası başlangıç noktası. 0. yıl. Burası 1. yıl. Burası 2. yıl. Bunun bugünkü değeri, iskonto oranı %3 düştüğünde tam tamına 6 dolar yükseldi. Çok ilginç. Üçüncü seçenekte bugün 20 lira, şimdiki değer 20 lira, bunun değeri 20 lira. Bugünkü değeri eşittir 20 artı 50 bölü 1.02. Artı 35 bölü 1.02'nin karesi. Toplayınca ne ediyor bir bakalım. 20 artı 50 bölü 1.02 artı 35 bölü 1.02'nin karesi. Sonuç 102.66 lira. Burada ilginç birkaç husus var. Konuyu sindirmeniz için iyi bir zaman. Birden faiz oranlarını düşürdük. Şimdi seçeneklere en iyiden başlayarak sıralayacak olursak, en iyi seçenek ikincisi, sonra üçüncü seçenek, sonra birinci seçenek. Oran %5 iken en iyi seçenek birincisiydi. İskonto oranı %2 olduğunda en iyi seçenek ikincisi oldu. Ve daha da ilginç bir şey var. Faiz oranını düşürdüğümüzde seçenek 2, üçüncü seçeneğe kıyasla çok daha iyi duruma geldi. Bugünkü değeri 99.70 liradan 105.70 liraya yükseldi. 6 lira yükseldi. Bu seçenekte ise anca 3 lira yükselmişti değil mi? Peki bunun sebebi ne? Çünkü faiz oranını düşürdüğümüzde, bu faiz oranını en uzun süre kullanan en çok etkileniyor. Bu ödeme 2 yıllıktı, öyle değil mi? Dolayısıyla da faiz oranlarındaki düşüşten en çok yararlanan bu oldu. 1.02'nin karesi. En çok bunun değeri değişti. Bu ödemeler vadeye yayılmış durumda. Ödemelerin sadece bir kısmı 2 yıllık, ödemelerin bir kısmı 1 yıl vadeli, bu kısım faiz düşüşünden daha az yararlanıyor olacak ve ödemelerin bir kısmı da bugün. Sonuçta yararlanacak zira bu ödemelerin yine de bir kısmını iskonto ediyor olacağız ama daha az yararlanıyor olacak. Neyse bu videoda şimdilik bu kadar yeter. Hoşçakalın.